Sevgili arkadaşlar, İnnehe Zehretül Mahidetün isimli çocuklar için hazırlanmış hikaye kitabını Arapçamızı geliştirmek ve hoş vakit geçirip ibret almak, faydalanmak, günümüze ışık tutmak maksadıyla başlattığımız Arapça hikaye okuma etkinliğimizi bugün de devam ettiriyoruz. Hep beraber buyurun. Bu kitabın yazarı Teelif diyor Hüda Şair, resim resimli anda İmdat Yunus, İmdat Yunus. Evet, bakalım en son da tüm hayvanlar bal yerken bir gün bakıyorlar ki artık bal yok. Bakalım ne yapıyorlar. ''Dara hadisun طويل بين الحيوانات. Dar, dara, dar, daya döru, devaran, devrun, dönmek. Hadisun طويل uzun bir konuşma geçti, döndü بين الحيوانات, hayvanlar arasında. Çünkü bir istişare toplantısı yapmış daha da hayvanlar ve ittifak ettiler fîme bâyne hâ alâ mâ rîfeti bilmeyâ ya ittifak ettiler ney? Sırr-i iktifâ çiçeklerin kaybolmasının sırrını bilmeyâ ne yaptılar? ittifak ettiler anlaştılar. Yani bunu bulmamız lazım. Nedir? Minel gâbedi ormandan kaybolmasının sebebini. Niçin çiçekler ormandan yok oluyor? Ve kararat ve hayvanlar kararlaştırdı. Ey Yekune olması için el kelbu köpeğin olmasını kararlaştırdılar. Nedir? Harisen. Evet köpeğin de bu işe bekçi olmasını kararlaştırıldı. Nedir? Alel ezheri, çiçeklere. Çiçeklere bekçi olacak köpek. Niçin? Limaze, liyarife bilmek için menillevi kişiyi ve kimseyi yaktifuha koparan kişiyi. Katafa yaktifu, koparmak. He çiçekleri, çiçekleri koparanı bilmek için ne yaptılar? Köpeği bekçi tayin ettiler. Bakalım köpek bu işin hakkından gelecek mi? Elkel böğü arkadaşlar köpek, harisun bakın bekçi, yaktifu koparmak. Genelde çiçeklerle ilgili katafa yaktifu. Tabi, çiçek koparmak. Ve fî yevmin minel eyyami günlerden bir gün Ra'a el kelbu köpek gördü, hani bekçi köpek Erneben bir tavşan gördü. Yaktifu koparırken koparıyor gördü zehreten çiçek cemileten güzel bir çiçeği koparırken gördü köpek. Kimi gördü? sevgili arkadaşlar Erneb tavşanı felahikahu onu takip etti veya ona ulaştı yanına geldi iltihak hani orada geliyor ve ve ona sordu Aniz zehreti, çiçeği sordu. Ya niçin kopardın çiçeği? Ne yapacaksın bu çiçeği? Aniz zehreti, çiçekle ilgili onu ne yapıyor? Soru soruyor. Fe güldü. Fe güldü. El ernebu tavşan ve kaleve dedi ki, innehe zehretün ve Şüphesiz yok ki bu tek bir çiçektir. Ve len ve zarar vermez şeyen. Hiçbir şeye zarar vermez. Ya yani bir çiçek kopardım. Fe azharu'l ghabeti ormanın çiçekleri kesiretun cidden. Gerçekten çoktur. Yani ben bir çiçek koparmışım. Bir çiçek Lahika bakın ne yapıyor? Yakalamak, ona ulaşmak. Burada ernebun de tavşan. Lahika yalhaqum. Ve fi'l-yawmi't-tali ertesi gün ra'al kalbu köpek gördü. Ne se'leben bir tilki gördü. Fe'ale. Yaqtifu Çiçek koparan, bir çiçek koparan tilki gördü. Kim? Köpek. Ne zaman? Ertesi gün. Ve ehezeha ile beytihi. Ve onu evine götürdü. Yani ne yaptı? Tilki onu kopardı. Çiçeği evine götürmüş. Feseelehül kelbûn. Se'elehu ona sordu yani tilkiye sordu. Elkelbu köpek an Zelike bununla ilgili. Ya niye çiçeği koparıp eve getirdin? Fe'ecabe cevap verdi. İnnehe zehretun vahidetun. Şüper yok ki muhakkak ki o tek bir çiçektir. Ve len tadurra şeyen ve hiçbir şeye zarar vermez. Velentadurra zarar vermez şey, en yani herhangi bir şey. Şimdi sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, bakın dikkat edin. <Last -uki> İnne zehretun ve ahidetun. O şüphe yok ki tek bir çiçektir. İnnehe kizbetun ve ahidetun. Şüphe yok ki o tek bir, nedir? <Tuesday -uki> Yalandır. Ya bir tek yalandan ne çıkar? İnneha sirkatun vahidetun Şüphe yok ki o tek bir hırsızlıktır. Bir defaya mahsus. İnnehe Sicareten si vahide sigara vahidetun Şüphe yok ki o tek bir sigaradır. Ve lan tadurra şeyen yani. Bir şeye zarar vermez. İnnehe Karuratun vahidetun o tek bir şişedir. Yani her gün bir şişe rakı devirmiyor muyum? Bir şişe. İnnehu zulmun vahidun. O bir kerelik zulürdür. Vesaire. Ama arkadaşlar her şey bir şeyle başlıyor zaten. Her şey bir şeyle başlar. En uzun yollar bir adım atmakla aşılır. Evet. İnneha zehretin vahidetin, o tek bir çiçektir. ve lenta doğru şeyen bir şeye zarar vermiyordur. Öyle mi? Evet, bakalım zarar verir mi, vermez mi? Elbette verir değil mi arkadaşlar? Ve bir yarının felisi, üçüncü gün, yarın felis ce'e gazelun ce'e geldi gazelun bir ceylan ve katafa ve kopardı zehreten ve bir çiçek kopardı fe tebi'ahu el kelbu köpek onu takip etti ve se'elehu ve ona sordu An sebebi ze'like bunun sebebini sordu yani ey ceylan neden çiçek kopardın Fakala al-Ghazal dedi ki, "İnneha zehre tıvahidet. İnneha zehre tıvahidet. Şüphe yok ki o tek bir çiçektir. Velen tadurra şeyen. Velen tadır şeyen. Evet, gerçekten bakın, "İnneha zehre tıvahidet." Velam şeyin. Mantık bu. Mantık bu. Bakalım bu tek tek koparılan şeyler bir şeye zarar vermiyor mu? Vermiyor mu? Bir sonraki videomuzda merakımızı gidereceğiz. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın.